Farkında mısınız bilmiyorum ama. 19 Nisan'da gelecek olan aktüel katalogunda neredeyse tüm gençlere hitap eden çok güzel aktüellere yer verilmiş. Sanırım 23 Nisan hediyesi olarak bu katalog hazırlanmış diye düşünüyorum. Farklı farklı tasarımlara sahip çok güzel ürünler var. Bunlardan bir tanesi de akıllı saat. Ama üzülerek üzülerek ve üzülerek söylemek zorundayım. Bana kalırsa bu akıllı saate bu fiyatı kesinlikle vermeyin. En fazla 1-2 ay sonra bozulacak, şarjı gitmemeye başlayacak, saçma sapan sıkıntılar yaşayacaksınız. İnternet üzerinden araştırma yaptığımda pek olumlu şeylerle karşılaşmadım. Ürünü de kullanmadım o yüzden fazla kötülemek de istemiyorum ama bu tarz ürünler eğer kaliteli olmuş olsalardı zaten isimlerini fazlasıyla duyururlardı. Birkaç tane akıllı saat tavsiye edeceğim. Bana kalırsa üzerine birazcık daha para koyun, daha iyisini alın, yıllarca kullanın. 3-5 aylık bir ömür biçilmiş bir saati almanıza hiç gerek yok. Saatin özelliklerinden kısaca bahsedeyim. Sonra açıklama kısmına ekleyeceğim saatlerden bahsedeceğim. Saatin özelliklerine kısaca bakarsak LCD bir ekran konumlandırılmış. Bu ekran sayesinde arama cevaplandırma ve reddetme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Telefona bağlı Bağladığınız andan itibaren rehberinizdeki kişilere de ulaşabiliyorsunuz. Saatin daha pek çok özelliği var ama olumsuz noktalarından bir tanesine değinmek istiyorum. Eğer Android kullanıcısıysanız bu saat size sıkıntısız bir şekilde rahat ve güzel gelebilir. Ama saatin iOS tarafına fazla bir desteği yok. Sadece arama cevaplama ve gelen mesajları görebilme özelliklerine sahip. Diğer tüm akıllı saatlerde olduğu gibi uyku takibi, takvim, nabız ölçme gibi diğer tüm fonksiyonları da sahip kartısı birazcık daha ekranı geniş, uzaktan bakıldığında hoş görünüyor ama bana kalırsa bu fiyata verdiği malzeme kalitesi ve performans fazlasıyla düşük. Bunu alacağınıza açıklama kısmına ekleyeceğim. Saatler arasından bir tanesini seçebilirsiniz. Çok güzel bir haber vermek istiyorum sizlere. Eğer 19 Nisan'a kadar yani bu aktüellerin gelim tarihine kadar 10.000 aboneye geçersem sizlere çekilişle birlikte Xiaomi Mi Band 3 hediye edeceğim. Arkadaşlar hepinizin çok iyi ürünler almanızı, iyi ürünler kullanmanızı istiyorum. Benim bintilikteki amacım kalitesiz, ucuz mallara karşı. Kaliteli mallar alıp uzun ömürler boyunca kullanmanızı ve paranızı çöpe atmamanızı istiyorum istiyorum. O yüzden bu kanalda olduğunuzu düşünüyorum. O yüzden eğer 10.000 aboneye ulaşırsam sizlere Xiaomi Mi Band 3'ü çekilişle vereceğim. Çekiliş şartlarında açıklama kısmına ekliyorum. Çok basit 2 tane çekiliş şartım var. Ondan sonra çekilişe katılabilirsiniz. Ve unutmayın çekilişe katıldığınız andan itibaren her hafta gerçekleştirmiş olacağım çekilişlere de dahil olmuş oluyorsunuz. Yani bu hafta çıkmasa bile gelecek hafta veya ondan sonraki haftalarda çıkma ihtimaliniz fazlasıyla artıyor. Bunu göz önünde bulunmayalım durarak çekilişe katılmanızı tavsiye ediyorum. Açıklama kısmına hem uygun fiyatlı saatleri ekleyeceğim. Aynı zamanda Xiaomi'nin buna benzer bir saati daha var. O saatini de ekliyorum. Çekilişle hediye edeceğim Xiaomi Mi Band 3'ü de açıklama kısmına ekleyeceğim. Tabii ki karar sizin. Dilerseniz açıklama kısmındaki saatlerden bir tanesini dilerseniz aktüel geldiği zaman bu saati alım konusunda tercih edebilirsiniz. Ama bana kalırsa kaliteden ödün vermeyen bir markadan alışveriş yapın. Hem garanti konusunda sıkıntı yaşamaz hem de uzun dönemler boyunca sıkıntısız bir şekilde kullanabilirsiniz. Saat hakkında bahsedeceklerim bu kadardı. Her hafta gerçekleştirmeye çalıştığım çekilişlere katılmayı unutmayın. Bir sonraki aktüel ürün ilk bakışında görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.